Altın günü metinde var şuradalar borsa 3.627 ve Bitcoin 19.146 ile gündüşüşle kapattılar. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktor açıkladı futbola odaklanmamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp dedi. Van'dan Bilecik'e çalışmaya gelen inşaat işçisi 5 kardeşin kavgası cinayette bitti. Vigan'ın kattan Japon kadın eski nişanlısının kendisini dolandırdığını söyledi. Yine kattan adam parayı canlı yayında geri verdi. Şanlıurfa'da düzenlenen LGBT karşıtı yürüyüşler ortak karıştı. Gerginlik güvenlik görevlerinin araya girmesiyle son buldu. İngiltere'de pahalı eleştiren aktivist grup Van Gogh'un ünlü eserine domates çorbası döktü değerli izleyenler. Oyuncu Demet Özdemir'den cesur sahne geldi eleştiren herkes aynı yolda bulunuyor. Muharrem Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesi hakkına sert yorum geldi. Bu olsa olsa doktorların iş olur dedi. E bu haberimizle gün özetim geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.